Sevgili hayatımızda Arapça takipçileri bugün sizlere sizlerle birlikte Nasrettin Hoca'dan bir fıkra. dinleyeceğiz. Kıssatu Cuhha ve el-himar Evet Nasrettin Hoca Eşi ve oğlu kâle cuha le ibnihi Hoca bir gün oğluna dedi ki hâze yevmun cemilun ya emir hâze yevmun cemilun bugün güzel bugün güzel bir gün ey emir ve şemsu güneş ve şemsu müşrikatun parlaktır ve semâ'u safiyetun gökyüzü açıktır وَلِذَا bundan dolayı فَاِنِّي ben muhakkak ki ben se'ezhebu ila suqil kariyeti se'ezhebu gideceğim ila suqil kariyeti köy pazarına el mücavirati komşu köy pazarına gideceğim قال emiru ferihan ferihan sevinçli bir şekilde emir dedi ki el emru kema tere el emru iş kema tere gördüğün gibi baba gördüğün gibi ey baba ve se'uddu Hazırlayacağım leke sana elhimara el eşşeği el ve ezhebu maake ve seninle birlikte gideceğim. Kale Cuhâ, Cuhâ dedi ki, La mani'a, engel yok, mazuru yok. Min entekûne ma'i, senin benimle olmamdan herhangi bir engel yok. Bir mani yok, ey emir, heyye bina. haydi gidelim. Kale Cuhâ, heyye ya emiru, haydi emir, İrkeb bin, entel himara, sen eşeğe bin, ve se esiru ana, ben yürüyeceğim. Kale emiru, la, emir dedi ki, hayır, ya ebi, babacığım, olmaz. Haza la yasihhu, bu doğru değildir. anta ente, sen bin, ve se esiru ana, ve ben yürüyeceğim. Kale Cuh'a, Cuh'a dedi ki, nasıl çoğunca, Araplar arkadaşlar, Nasreddin Hoca'ya Cuh'a diyorlar. Eşkürkeye emiru Emir teşekkür ederim. Velakin validuke fakat valideke fakat baban bedinun kemetere cüsselidir. Gördüğün gibi cüsselidir, güçlüdür. ve Vebadus seyri e, yani biraz kiloludur demek istiyor. Vebadus seyri biraz yürümek yufiduhu ona fayda verir. Ve hekese rekib'e, böylece emir e, eşeğe bindi. Rekib'e emirul himara. Ve se'ere cuh'a khalfahum. Ve hoca e, eşeğin arkasında, yani emirin arkasında yürümeye başladı. Bu durumu, fera'a racülani, fera'a huma iki kişi gördü onları. Ve Kale Hadüe ve Kale Hadüüme Bunlardan birisi diğer adama dedi ki. Uzur bak Kefe yerke bulgu lemu. Keyfe nasıl yerke bu biniyor elguleyı olan ve türürükü ve terk ediyor Val ve babasına bırakır el miskini garip babasını elle Öyle garip babası ki Rahu onu büyüğü terbiye ettiği yetiştirdi. Yazıcıro ala kademihi yayan yürüyor. Yani kendisi eşeğe binmiş, kendisini yetiştiren babacığını ise yürütüyor. Feme S.V. Hazel edeb. Bu terbiye, bu yetiştirme tarzın ne kadar kötü? Feme M.S.V. Ne kadar kötü? Evet. Ya yani, e, bi ise, Kâle Emiro Emir dedi ki. Ya Ebi, babacığım, eleme kulleke, ben sana demedim mi? Tefaddal, buyurun, ente, sen, bir rukubi, sen buyurun bin, ve se esiru ana, ben de yürüyeyim, ve se esiru ana, ben de yürüyeceğim. Ferekibe Cuhal Himara, hoca eşeğe bindi. Fekabeletübe, onlarla karşılaştı cemaatun bir cemaat, bir grup. Fekale ahadü efradiha bu gruptan birisi dedi ki ahadü efradiha he cemaat ediyor arkadaşlar ya lel kasvetü ya kasve ne kadar katı ne kadar sert kalbu hazer bu adamın kalbi ne kadar sert eğer kebul himar eş biniyor ve yed'u haza sagir ve bu küçüğü bırakıyor. Addaif, zayıf küçüğü bırakıyor. Yesir alaka demeyhim. Yürüyerek bırakıyor. Yani yürümek zorunda bırakıyor. Tevakkafe cuha bilhimari. Hoca eşeği durdurdu. Kailen şöyle diyerek. Maze Ne yapalım. Liner Rahatlamak için min elsinetin nasin insanların dilinden kurtulmak için ne yapalım Emir dedi ki kale emiru izen öyleyse nerkem binelim ene ve ente ya abi ben ve sen babacığım binelim ve haza ve haza ve, bö ve hakeza böylece saral himaru ve فوق ظهري جحا وابنه ve böylece oğlu ve hoca eşeğin sırtında olmak suretiyle yürüdü eşi. Kale Cuh'a, ki nasrettin Hoca ve ahiren, en sonunda veced ne bulduk? Tarikata makuleten, makul bir yol bulduk. Ya emir, emir. Ba'idete anin nakd, tenkitten uzak. Makul bir yol bulduk. Ve ma insara, kalilen, İkisi az bir miktar yol aldıktan sonra, hatta saadefe huma aharun, ta ki bir başkalarıyla karşılaştılar. Saadefe o ikisiyle, yani baba ve oğluyla aharun, bir başkaları onlarla karşılaştı. Kale bazı hımli bazı. Bazıları bazılarına dedi ki: Unzuru ile kasveti cihha. Unzuru bakınız ile kasveti cihha. Nasrettin Hoca'nın Katı kalpliğine, sertliğine bakınız. Fehuve zu O nasıltı hoca? Zu cismin bir cisim sahibi, beden sahibi dıhmin, iri bir beden sahibi, bedeni iridir. Ve bu ve biniyor. Huve ve ibnuhu. O ve oğlu, me'an birlikte. Hazel himar bu eşya. Hi! zayıf ve Miskin. güçsüz. إيش أي كسي بنيور؟ أليس في قلبه رحمة؟ قلبه نهش مرامات يقوى؟ أحكى لابن أحكى لابنك قصص أبل أحكى لابنك قصص مضحكه للأطفال قصته مسمار جحا قصص وترائف جحا مضحكه جلس جحا على الأرض هجا نصت النهجا Yere oturdu kailen şöyle diyerek şöyle konuşarak oturdu neymiş la kad asbahtu fi hiretin min emri haulel insanlar la kad ben oldum fi hiretin şaşkına döndüm min emri haulel insanlar bu insanların işinden bu insanların tavrından bu insanların anlayışından ben dehşete düştüm Fekife nasıl nasıl ulaşalım ilâ ridâ ehüm ilâ ridâihim? Onların rızalarına, onların memnuniyetine nasıl kavuşalım? Fekerehu summa qam. Biraz düşündü ve dedi ki: İsme dinle. Ye emir. Emir dinle. Linetrukal himar yasir. Eşeyi bırakalım yürüsün. Ve nahnu nesiru ala aqdami ni ve biz de onun arkasından yayan gidelim. Fe saada fehuma cemaatun bir cemaat onlarla karşılaştı bir enersi insanlardan bir grupla la karşılaştılar fe kalu dediler ki onzuru bakınız ile hazein elahmakayni bu iki ahmak insana bakınız ellezeini öyle, öyle ahmak ki yesirani yürüyorlar ala aqdamihim yürüyerek gidiyorlar yayan gidiyorlar ''Fî hâzel harri'' Bu sıcakta ''Vel gıbârı, vel gıbârı ve tozda Dûne'i yerkebel himâra'' Eşeğe binmek istediğinde Eşeğe binmeden gidiyorlar ''Ve ahidun minhüme'' Hiç olmazsa bir, işlerinden biri eşeğe binmeden Bu tozda ve Bu sıcakta yürüyorlar ''Hamele hal himara Bunun üzerine hoca eşeği Sırtına aldı ve kâle Ve dedi ki ''Me re'yükem'' Ma ra'yuka ya emir? Emir oğlum görüşün nedir fi hadha tasarrufi? Bu davranıştaki görüşün nedir? Linar truka linar qaba, ma za yaqul? Linadraqq, linatarqaba ma za yaqul al-nas? Bir bakalım insanlar ne diyecek? El şu anda fakat yurdihim zelike. Herhalde bu durum onları razı edecek, ikna edecek. Saade Cahawa İbnü Reculayn'in Hoca ve oğlu iki kişiyle karşılaştı. Fakale ahaduhum lel Birisi diğerine dedi ki: "Ya lel aceb neştu haf şey." "El acaib, el acab." "Gal el acab." "Ya lel aceb, el acab." "Ya ne kadar hayret verici şeyin hayreti." "Unzur." Çok şaşılacak bir şey diyor. "Unzur bak." İle Cuhâ, hocaya bak, yehminu himârehum, eşeğini taşıyor, lekad fakad aklehum. Hiç şüphe yok ki aklını kaybetti. tale Cuhâli ibnihi, Cuhâ oğluna dedi ki, lekad cerrabne külle tarîkatin, her yolu denedik, her yolu denedik, ve lakin fakat, lem teslem, lem neslem, lem neslem, Kurtulamadık min kelemin nesi insanların dilinden kurtulamadık. Fakale emiru izen. Emir dedi ki öyleyse meze nef'al ya abi? Babacığım ne yaparım öyleyse? Kale juham. Nef'al ma yirdi Allah ve resulunhu. Evet, Allah ve Resulü'nün rızasını hedefleyip davranmamız lazım. İnsanları memnun etmenin yolu yoktur. Hepinize iyi vakitler diliyorum.